Şimdi PUBG oynuyoruz, PUBG Mobility ve onu Şimdi ben onu sıra kılıyım YSES bir tane yaz Şunu lazım ol olacaktır N416 falan bulacağım sessizlik bırak çıkamıyorum Thomas var Thomas almayacağım Nazar al lazım olur Neden burada güzel silah çıkmadı? Ona onu bana verdin herhalde. En üstte en az Ben mini almak istedim. Bakalım. lazım şöyle burayadır. Hop böyle şey Şu, şu maviye aveva girmiş miydim ben. Galiba az önce oradan çıktım. Bunu çözemiyorum. İyi. Evet gelmemiş. Şimdi devam edelim. Yukarıya tutmak buldum. Galiba yukarı.